Herkese merhaba sevgili teknoloji ku takipçileri ben Özgür Çetin Ben Osman Tufan. Bu haftaki konumuz ise Osmanlılar'la beraber onu konuşacağız. Şu spam, e, spam aramalar ve spam aramalar, mesajlar spam mesajlar vallahi gına geldi bana öyle söyleyeyim. Aslında herkese gına geldi diye düşünüyorum ben. Çünkü bu genelde arama hani numara arama siteleri falan var böyle şu numara kim bu numara evet. kim Google'a 0850 yazdığınız anda bir sürü numara iş gibi böyle. Herkes atmış şu numara kim bu numara kim falan diye. Ki şikayet var da falan da çok fazla numara var bu çeşit. Özellikle bunlar bankalar oluyor genel itibariyle. Bir de şöyle bir şey hani bir bankanın bir tane numarası yok. 10 tane farklı numaradan arıyorlar yani. Beni hiç bankadan aramıyorlar bu arası 0850'den. Beni arayanlar daha çok internetçiler. Yani i̇nternet onlar zaten bitmiyor. Yani sürekli yok işte tahtüdünüzün bitmesine şu kadar kaldı sizi aramızda görmek isteriz. Yok tahtüdünüz bitecek buraya gelin. büyük bir çoğunluğu da o e, şirketin aslında bayileri. Resmi bayileri yani ve sana bir şekilde bir şey satı, satırıp satıp ve senden böyle bir hani onay aldıktan sonra sana genelde daha pahalı bir paketi satıyorlar evet. ve daha bir saçma sapan şeyler satıyorlar çok sıkıntılı değil. Konuyla ilgili e, bir geçen geçtiğimiz günlerde bir olay geldi başıma onu anlatayım hemen. Benim şu anda kullandığım paket arkadaşlar 66 lira falan evimde kullandığım paket ve sınırsız hızımda 16 megabit falan Türk Telekom'un. E, bu. Tam ben bu hani kotaların kalkma muhabbeti vardı ya, ondan böyle birkaç gün önce uzatmıştım. Tahtütün bitmesi ona denk geldi. Birkaç gün önce uzatmıştım. 24 ay yine. Tabii bu kotalar falan da kalkınca öyle sınırsıza döndü. Benim de çok işime geldi açıkçası. Geçtiğimiz günlerde arıyor beni elemanın bir tanesi. İşte diyor sizin tahtütünüzün bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Bir kampanyamız var ondan yararlandıracağız sizi. Hızınız diyor işte 16 megabit. Ödeyeceğiniz ücret 99 lira falan. Dedim ben şimdi zaten o 66 liraya alıyorum. Nasıl olacak o iş? Yani niye 99 alayım ki? Dedim daha benim tahtütümün bitmesine uzun bir süre olmuş olması lazım. Hani dedi zaten tahtütümün bitmesine yani 6 ay süre var ama. He biz çakalım yani, diyoruz. Evet. <gülüyor> Öyle olmuş yani. <gülüyor> 6 ay var ama diyor. Şimdi bu kampanya gelmişken sizi de içine alalım dedik. Daha sonra böyle bir kampanya olmayabilir. Yok dedim kardeşim sağ ol ya ben 6 ayımı kullanayım 6 ay sonra ya. kim öyle kim kala yani ne gerek var şimdi ucuz kullanıyoruz diye adam göz göre göre bizi pahalı, pahalı pakete, pakete koymaya şey. çalışıyor yani. Ya bu zaten bir kere benim anladığım kadarıyla operatörlerin de yani sesini çıkarmadığı bir olay. Niye sesini çıkartsın abi yani, yani 66 lira alacağın adam benden 99 lira alacak yani. Tabii. Niye sesini çıkarsın ki? Tabii bir şekilde alan razı, satan yani. razı oluyor. O yüzden yani bence BTK'nın Bilgi İletişim ve Teknolojileri Kurumu'nun bu işe bir el atması lazım. Çünkü bu artık hakikaten sinir bir bozucu noktaya gördü ve ben şu anda kişisel olarak 0850 ile arayan hiçbir numarayı açmıyorum. Bir de mesajlar var. Yani Mesaj zaten mesajlar zaten çok fantezi bir de mesajlar yasaklanmıştı hani evet. bu cezası var dediler bir şey dediler şimdi sadece hani eskiden normal atıyorlardı şimdi atarken sonra işte mesaj almak istemiyorsunuz şuraya iptal bilmem ne yazıyor? Hayır diyorlar. tamam da ben şunu anlamıyorum ben hepsini ben tek, tek onu iptal etmemiyorum abone olmadığım bir şey için niye ben abone ol olmamak için abonelikten çıkmak için ben mesaj atacağım. Yani Ki bu... aboneliğe biz girmedik. Yani evet, biz girmedik yani. yani. Bizi abone olarak dahil etmişler. Abonelikten çıkmak için şuraya iptal yazın bilinen neyi yani gönderin. Büyük Gönder bir bence mi? zaafiyet var yani BTK var, KVKK var bu Kişisel Verileri Koruma Kanunu vesaire. Koruma Kurumu pardon. Aynen. Ama hiçbir şey olmuyor. Yani şikayet ediyorsun, ben bir tersi şikayet etmiştim, 6 ay sonra ne bir şey geldi. Saçma sapan bir otelden işte 3 gün şu kadar paramtret fişmekende bir mesaj geldi mesela. Ben dedim ki ben istemiyorum böyle bir şey. Şikayet ettim onları, hiçbir şey olmadı İşte gerek görülmemiştir şeye falan diye. Konuştum. Şimdi bir tane daha geldi geçen gün. Bir tane bir sigortacı mıdır nedir? O daha vahşiydi. Diyor ki adam işte bu mesajı yanıt vermezseniz onay olduğu anlamına gelecektir falan gibi böyle <gülüyor> çok hani hem suçlu hem güçlü hem de hukuki bir şey yani. Yanıt vermezseniz hani bu, sizi sisteme Birilerinin buna dur demesi lazım. Yani BTK var, KVKK var isimleri böyle havalı müdürleri, amirleri bilmem şunları bunları var. Ama vatandaş neden kendi abone olmadığı bir SMS sisteminden çıkmak için kendisi bir SMS yollamak zorunda ve o çık çıkmanın da garantisi yok bu arada yolluyorsun yolluyorsun yine geliyor yani yine geliyor yine iptal için bilmem ne bir şeyler yazın falan yani diyorlar. bu saçma sapan bir şey bu ve bunun bir şekilde dur denilmesi lazım hadi şeyi engelleyebiliyorsun aramaları 0850 alayına ben şey koydum engel koydum hiç kimse beni arayamıyor spam olarak işaretlediğiniz evet. zaman bazı telefonlarda var arkadaşlar bu özellik zaten hani telefon numarası göründüğü anda ekranında alt tarafında bu bir spam anama olabilir diye yazıyor bazı telefon modellerinde dolayısıyla hemen Engelleyebiliyorsunuz bütün 850'yi. Ama yani bu artık bu bence çok can sıkıcı bir hale gelmeye başladı. Ve hani bazen iş yapıyorsun mesela tam bir şey yapıyorsun. Mesaj geliyor bir, bir, birisi arıyor. Yok sizi bilmem ne paketine aktıralım. Yok bilmem ne yapalım. En kötüsü şey 850 harcında 0-212'lerde de bazı öyle. 900'ü başlayan numaralar. 900'ü açmayın arkadaşlar. Şimdi mesela tam bir vardır. şeyin ortasındasın açıyorsun. Sayın abonemiz. Diye böyle bir ses geldi geliyor lan diyorsun senin ben sayınabon. Yani biri arıyor diye açıyorsun telefonu, ses geldi çıkıyor karşıda. Ben her çok ona da şey alıyorum böyle. 900 ile başlayan numaralı aç ben onları da. Hani onlar... 850'leri zaten hani öyle bir şey bekliyorsun ama 0212 ya da 216 falan açınca böyle hani diyorsun acaba birine bir şey mi oldu biri mi arıyor beni falan açıyorsun sayın abonemiz. Sizi tekrardan aramızda görmek istiyoruz. Bir onlar var, bir şeyciler var, bu çekapçılar var, bilmem ne. Ben artık gına geldi. Buna bir Düzenleme Bazı... gelmesi lazım yani gel yani düzenleme geldi de düzenlemenin hayata geçmesi lazım nasıl sorunu? Sohbet cihazı satmak isteyenler Heh. falan bıktık yani bunu bir el atsınlar vallahi çok şikayetçis sizin de konu Tabii size de geliyordur arkadaşlar. Varsa yani. açıklama kısmında yazın arkadaşlar hepsini ifşa edelim bunlara da artık kim yetkilisi kimse buna bir el atsın yani bu, bu iş böyle olmaz yani burada. Hem biz sıkıntılıyız hem vatandaş sıkıntılı. Herkes şikayetçi ama kimse de bir şey yapmıyor yani şikayetçiyiz yani şimdi, ama. Hani bazıları telefonu da kapatamıyor tamam dinliyorlar böyle. Hani reddedecek ama dinliyor karşısındakiler. Ben genelde hani şu anda trafikteyim diyorum hani hani böyle kibarca kapatma yöntemi bunu buldum. Şu anda trafikteyim deyince zaten onlar da ısrarcı olmuyor. Peki sizi kaç gibi arıyorsun diyorlar. Altıdan sonra diyorum direkt kapattıktan sonra telefona telefonu engelliyorum. Bu şekilde kurtulmuş. Hani böyle e, direkt sayıp sövüp suratına kapatmak da olur ama şimdi o karşınızdaki de bir emir kulu sonuçta. O da kendi şirketi için aramıyor, o da çalışan bir adam Öyle düşününce de çok dinim, kibar, gördük <gülüyor> kibar bin. bir şekilde şu anda trafikteyim diyorum. Kapatıyorum, ne yapalım şimdi onlar da marşta çalışan. Sen abi yani zorlar aratıyorlardır yani. muhtemelen. Bizim yani bizim bilgilerimizin bu şekilde kullanılması buna bir dur denmesi lazım ama evet. Türk, Türk usulü Aynen. oluyor herkes her şey. Bunları bir sürü hayata geçiremediler. Kanunu var bilmem nesi var ama yani onlar uygulanmıyor şu anda. Kimse de uygulamıyor. Yani Neyse. onun cezası falan var dediler o. özellikle mesaj olayını. Evet. En fazla şey ek eklediler işte. Kimin attığı görüyorsunuz o kadar. Kimin attığını görmedin. E, istemiyorsanız iptal bilmem ne yazıyor. E, çoğunda dediler. yok o. Çoğunda da yok yani bu arada. Yani arkadaşlar kısacası bu spam aramalar ve spam mesajlar insanı artık çileden çıkarmak üzere. Muhtemelen siz de bu konudan şikayetçisinizdir. Bunu bir dile getirelim istedik. Bunun haricinde bugünlerde Özgür Çetin'in sardığı bir oyun var. Evet Osman da sardığı bir oyun Ama var. ben çok fazla sarmadım. Ya yani şimdi şey olmasın. Death <gülüyor> Stranding oynuyoruz şimdi. Osman da oynuyor, ben de oynuyorum. İkimiz de oynuyoruz. Ben beğendim oyunu. Osman biraz böyle kar kar ya ben karanlık gelmiş. böyle bir. Ya ben öyle çok fazla karanlık böyle hani nasıl diyeyim, o kadar kendimi karanlığa hapsetmek de istemiyorum da. Bir de o böyle umutsuzluk aşılıyor bana oyun. Biraz böyle aksiyon olsun, günde olsun arada bir güneş görelim falan. Bu tarz ya belki sevmiyorum. oyunu bilmeyenler vardır. Dead Stranding işte Kojima <gülüyor> diye ünlü Japon oyun üreticisinin geliştirdiği bir oyun. Kendisi efsane bir abimizdir kendisi. Ee, oyunda işte kıyamet sonrası bir dünyadasınız. Dünya böyle yıkılmış yıkılmış. Amerika'dasınız ve Amerika'da işte bir kargocuyu canlandırıyorsunuz. En basit tabirle anlatayım. Belli noktalara belli... Oyun canavarını aslında inceledik arkadaşlar. Evet, şey İzleyebilirsiniz. Oradan zaten. da Osman Osmanlı izledi <gülüyor> ama ben de burada kısaca bir anlatmış olayım. Orada böyle çeşitli yaratıklar falan var. KV denilen yaratıklar var. Bir Küçük bir bebeğiniz var. KUVÖZ gibi bir şeyin içinde B -B. falan. BB. diye geçiyor. Tatlı bir şey ama. Yani, Onunla işte bir şeyler Alıp yapıyorsunuz. Alıp sallayalım ben onu. <gülüyor> Çok sallayınca huzursuzlanıyor böyle. <gülüyor> yani Güzel oyun. En... Yani farklı mı? Farklı evet bir farklı. Oyun. Farklı bir oyun. Değişik bir konsepte sahip gerçekten. Hani kargo simülasyonu deyince arkadaşlar böyle aklınıza şey gelmesin. MNG kargo, yurt kargo gibi bir şey değil. Hani kıyafet meyafet taşımıyoruz. Geldik evde bulamadık diye bir şeyimiz yok. Aldık mı kesinlikle adrese teslim ediyoruz yani. Evet hasarsız teslim, etmemiz lazım. <gülüyor> hasarsız teslim etmemiz lazım. Böyle enteresan bir oyun. Onu sardık. İşte Osman beğendiği tarafları var beğenmediği var. Ben genel olarak beğendim. Böyle değişik bir oyun yani. yani Herkesin sevebileceği bir oyun değil. Kojuma da dedi onu canım. Değişik bir oyun yapıyorum diye. Adam zaten onu kendi içinde bir tür yaptı. trending tarzında bir şey diye böyle. Ee, devamı gelir mi? İleride gelebilir. Biliyorsunuz ilkten PlayStation 4 için çıkmıştı zaten şimdi. PC versiyon çıktı. Ee, evet. Dolayısıyla devam gelebilir? Sonuçta o farklı bir evren oluştu orada çünkü. Hatta oyunun kodunu da bize Play Store verdi. Biliyorsunuz Play Store'da bir oyun platformu. Onlara da buradan teşekkür ederim sağ olsunlar. Bir tanesini en azından öyle elde etmiş olduk. Enteresan bir oyun yani bu tarz böyle değişik oyunlara ilginiz varsa Bence oynadık ama böyle hani ben öyle elime alayım tüfeği, önüme geleni indireyim tarzı öyle böyle değil. Şey öyle bir şey İ değil arkadaşlar. İlk saatin yaklaşık olarak bir buçuk saati falan zaten sırf video izliyorsunuz yani. Ben hatta ilk oyun oynamaya başladım. Karnım acıktı. Dedim yemeğimi alayım. Nasıl olsa bu ara videolar bitmeyecek. Aldım yemeğimi yiyorum. Bir yandan izliyorum böyle. Eşim geldi diyor ki dizim izliyorsun. Yok dedim oyun oynuyorum. Baktı şöyle. Nasıl oyun bu dedi ya. Oynamıyorsun hiç. Dedim burada böyle? <gülüyor> oyna <Oynamadım. gülüyor> Yani eğer böyle ilginiz varsa hani hikayeye, böyle ara videolar olsun, güzel bir bağlayıcı bir hikayesi olsun, beni merak ettirsin, gerilim unsurlar olsun diyorsanız gerçekten ideal bir oyun yani. Evet son olarak kısa bir ondan da bahsedeceğim sonra kapatalım videomuzu. Bu Netflix ilgili bazı hikayeler vardı son dönemde. Birkaç gündür konuşuluyor ee, onlardan sektörde. Onlardan çok bir şey çıkacağını sanmıyorum ben ya. Sansür o, muhabbeti vardı. O arkadaşlar hemen özetleyeyim size. Bu Netflix bir tane dizi yapmak için e, Türkiye'de kesmez toplamış. İşte dizide bir tane gay bir eleman varmış, her zamanki olduğu gibi. Son zamanda zaten Netflix dizilerinin, Netflix içeriklerinin diyeyim hatta ya zaten %80'inde falan bir gay eşcinsel oluyor. Hatta bu Old Guard'da da mesela, onda da gay var. Yani <gülüyor> o filmde bile var. Dolayısıyla hatta gayliği böyle çok milattan öncesine dayandırmışlar yani haçlı savaşlı falan. <gülüyor> i̇zlemedim filmi de. Ee, yani o projeyi de tabii bizim Rütük demiş, hani normalde böyle bir şey yapma hakkı yokmuş Rütfün. Hani bu karakteri çıkartın demiş ki ama böyle bir diretme hakkı yokmuş bunu çıkartın gibisinden deme hakkı yokmuş ama demiş yine de işte Netflix yetkililerini çalmış hatta onun için Amerika'dan söz edilene göre onlar da gelmişler tamam çıkartırız demişler ama son anda iptal etme kararı almışlar diziyi bu da yönetimin çok hoşuna gitmemiş ama arkadaşlar Netflix'in Türkiye'den çekilmesinden ziyade bence hani Türk Türkiye'de içerik çekmezler en fazla. Böyle düşünüyorum yani kalkıp da Türkiye'den çekilmezler. Ya o tabii şey gibi bu hani Google'ın Türkiye'den çekilmesini iddia etmek gibi bir şey. Ha bile... ileride ne olur? İleride der ki ya şu dizileri de kaldı, bu dizini de kaldı, şunu da kaldı diye rütür karışmaya başlar başlarsa ama o zaman zaten hem Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı düşer, abone sayısı düşünce de çekilebilir onda bir yol. Ha bir şey diye. çıkmaz orada. herkes ekmeğin peşinde. Ben o biraz öyle görüyorum. Netflix'in de kendine göre bazı bence ilginç şeyleri var, yaklaşımları var. Ama Türkiye'nin de, hani Türk işte devletin hükümetinin de bazı ilginç yaklaşımları var. Bir şey olmaz ama benden fikrim zaten devam ediyor şu anda. O tantana öyle bir şey olmadı. İki tarafta sessizliğini koruyunca o, olay... Yani ha ne oldu? O dizi, çekilecek olan dizi iptal oldu. Sadece o yani. O Onun bir şey yok. Evet arkadaşlar Bir Teknoloji Okuyorum programının da sonuna geldik. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada şunu da ekleyeyim. Youtube kanalımıza abone olmayı Elkesin. unutmayın. Ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları da takip etmeyi unutmayın. Hediyeler, sürprizler vesaire olacak sosyal ağlarımızda. Takipte kalın.